...bir erkekle aynı değildir. Ama eşittir. Dolayısıyla bizim şirketimizin bakış açısı da bu. Ama bir yandan da eşitlik derken... hani ...pozitif ayrımcılığın gerekli olduğunu anlıyorum. Şirket olarak da bunu anlıyoruz. Ve gerektiği yerlerde de uygulanabilir ama... ...burada çok ince bir çizgi var. Pozitif ayrımcılıkta gerçekten hak etmeyen biri... ...bir pozisyona getirilirse...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 Ee, ve onun yanında geçmişte de zaten bir daha fa farklı genel müdürlerimiz yönetim kurulunda kadın üyelerimiz de oldu. Şimdi de var. Ee, ben dahil bir arkadaşım daha var hatta e, kadın olarak yönetim kurulunda bulunuyoruz. Ve orta kademede, yüksek kademede birçok kadın çalışanımız var. Ee, dolayısıyla bu bence e, biraz Kadının kendini nasıl pozisyonladığına, kendine ne kadar güvendiğine, bir işi ne kadar iste, istekli olduğuna, ne kadar içinin e, hazır olduğuna e, çok bağlı diye düşünüyorum.